sevgili takipçilerimiz. Bu haftaki videomuzda koltukların döşemesini değiştirme üzerine bir video yapacağız. Yaprak ne zamandan beri başımın etini yiyor. Bu koltukların rengi çok açık çok leke yapıyor. Ben de silmekten kollarımda derman kalmıyor diyordu bana. Ben de araştırdım. Koltuk döşemesi yaptırarak daha tasarflı bir şekilde koltuklarımızı yenilemeyeceğiz. Şu anki güncel piyasada koltuk fiyatları çok pahalı çünkü. Aşırı pahalı. Yani 30-40 milyar bandında geziyor. Ben de araştırdım. Arkadaşımın tavsiyesiyle Birisine ulaştık, salon takımı ve küçük odadaki koltuk takıplarının yüzlerini yaptırmaya karar verdik. Şimdi bunun aşamalarını izliyoruz. Hadi bakalım. Evet. Koltuklar gitmeye başladı. Süleyman ustamız şimdi koltukları ayırıyor. Bunları sökerek iki parçede de taşıcacak. Evet, koltuklarımız sökülmeden önce depoya getirildi. Bunlardan sonra tezgahta sökülmeye başlanacak. 34. Evet koltuk. Salon koltuklarımızı Dallas 838'de Dallas çok olacak şekilde evet. seçtik. Bir tamam. oturma odasının da biri bu biri renk. Bir 60. şimdi 3 65 bu. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bunu. <gülüyor> evet. Bu küçük, küçük oda mıydı? oda. <gülüyor> odası Evet arkadaşlar koltuk döşemelerini yaptırırken yaprağın sebebiyle salonların ve oturma odasının, holünde laminantlarını değiştirmeye karar verdik Eski bu açık cevizi, şimdi daha böyle beyaz tona yakın gri bir laminant yapacağız Bakalım nasıl olacak Evet laminantları kendim söküyorum Bunları da internetten satacağım bakalım Bakın görüyoruz mu arkadaşlar? Basit maaşkım sökmek. Basit. Basit. Ama bu hiç de tecrübeniz, tecrübeniz yoksa aman karışmayın. Bakın görüyorsunuz mu? Bu kadar şey. Aslan kocam benim aslan kocam. Her hazır, her hazır. <gülüyor> Evet, naminat döşüklüğü başladık. Herkes çalışıyor. Burada Murat Usta çalışıyor, diğer odada Kamul Usta. Gördüğü gibi bittikten sonra daha belli olacak yapılmış. Bize kolay gelsin. Alın itedik. Evden sektörün naminatları da çöpe etmeyip ikinci el alışveriş sitesinde sattım arkadaşlar metrekaresini 70 liraya yakın bir fiyata verdim. Laminatlerimiz bitti. Evin son hali. Engelci herhalde. Evet. Yarım bir yer çıktı. Ya, Kudarmış, ya ne diyorsun? Ablasında yani, ya, kalırız. Ne çocuk. Şükürsün. Geç biz de temiz. Ben de, mutlu ol. Sen de mutlu ol. Bizde şey o sıkıntı olmaz. Hayır. Bunlar da sizin mi? Evet kutuklarımız geldi. Biraz yukarı çıkarak yoruluk o <gülüyor> yüzden. Oslar diğer parçayı getirmekti. Hadi kutları kutuları sökelim. Evet kapatacağım kapacan normaldir değil mi? Ene katılıyorum değil mi? Devam ediyor değil mi Haydar'cığım Evet. Gel yakın teknoloji ha. Woohoo! Diğer kutuklardan eser kalmamış. Nasıl olmuş yaplık? Süper olmuş. Ee, arkadaşlarımızın emeklerine sağlık diyoruz. Tam istediğimiz tarza Bir bitsin. Kusur süper diyoruz. Bitsin, bir görelim ondan sonra. Ya, Arkadaşlar salon koltuklarımız geldi ama koltuklarda kumaşla ilgili bir sorun yaşadık. Nasıl bir sorun yaşadık? Oturduğumuz yerlerde böyle potluklar kalıyor. Hani kumaş tam gerilmemiş. Bunun için ustayla konuştuk. Düzeltme yapılacağını söyledi. Bakalım nasıl olacak. Koltuklarımız tekrar sökülüp tamirhaneye gidiyor Arkadaşlar. Evet bunlar da küçük oradaki çekyatlarımızın son hali, biz yaptı düz değil de Chester modeli yapılmasını istedik çalışmalar devam ediyor. Evet koltuklarımızın son hali görüldüğü gibi yakından inceleyelim. Evet, burada sütacı yeni öyküyü de gösteriyor. Ne oldu öykü? Ya işte. Evet, koltukların orijinali böyleydi ama biz dört senedir kullandığımız için biz artık sıkmaya başladı ve kirlenmişti de. Biz de değiştirerek yeni bu Chester modeli yaptırdık. Evet, bu da küçük odadaki çek yattlarımız. Öncesi yeşil koltuklardı. Şimdi bunları da. Böyle yaptık. Evet koltuklarımız yenilendi ve bitti. Ortalama biz e, bu koltukları 3 cumartesi günü vermiştik. Bugün 13 Eylül. 40 gün kadar bir süre içerisinde hem salon takımımız hem de oturma odamızdaki bunları böyle düz çek yaptırdı ama biz Chester model yaptırdık. Bitti. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsınız. Bizi takip edip desteklemeyi unutmayın, seviliyorsunuz.